Bildiğiniz gibi Türkiye'de ifade, toplantı ve gösteri özgürlüğü ve örgütlenme özgürlüğüne ve haklarına karşı ciddi ihlallerle karşı karşıyayız. Hem Henrik Börschriftung hem Hafıza Merkezi olarak yıllardır Türkiye'nin demokratikleşmesine ve hak alanında çalışan sivil toplumun güçlenmesine yönelik çeşitli çalışmalar yürütmekteyiz. Daralan, daraltılan sivil alan olarak tarif ettiğimiz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 İki sene boyunca birebir rehberlik ve teknik uzmanlık olanağı sağlayarak örgütlerin kendi belirledikleri ihtiyaçlar doğrultusunda kapasitelerini geliştirmelerine imkan sunuyor. Mevcut ağların geliştirilmesi, uluslararası ağlarla ilişkilerin kurulması ve sahip olunan deneyimlerin aktarılacağı platformların yaratılması hedeflerimiz arasında. Çözümün kurumların ihtiyaçları doğrultusunda yaratılabileceğinin farkındalığıyla hareket edeceğiz. Haklara Destek Programı'na başvurularınızı bekliyoruz.